Evet arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Ee, videomuzu sonuna kadar izleyip abone olmayı unutmayın. Bu videomuzda 3 tane formül var arkadaşlar peş peşe. Şimdi birinci formülden başlayalım. Şimdi birinci formülümüz 18 kupon oynuyoruz. 3 maç %100 konti garanti. Niye arkadaşlar? Çünkü 3 maçın 3 ihtimallerini de oynamış oluyoruz burada. Yukarıya bakın yazdım. Bunları ben kafamdan uydurdum. Bu şeyleri. Ee, 461, 464 462 dedim. Siz hangi gününki oynayacaksanız. 3 tane maç seçiyorsunuz arkadaşlar. Öncelikle. Seçeceğiniz maçlar bakın. 461'e yukarıya. 210, 280 270. Bu şekilde ganyanları ortada. Yani birbirine yakın olacak. Yüksek olacak ki. Cebinizde bir 10 ganyan aşağı yukarı olsun. Burada 8-10 ganyan. 18 sponda veriyoruz Arkadaşlar şimdi bir kuponda 3 maçı kontu garanti etmek mümkün değil 18 ya da 27 kuponda yapılır bu bunu ben size 18 kuponda yapmasını göstereceğim burada maçları bu şekildeki orandaki maçları saçacaksınız Ondan sonra da bu formül uygulayacaksınız toplam 18 kupon var bu üstüne basa basa söylüyorum arkadaşlar sizin yapacağınız burada bu 18 kuponu bu şekilde formülize etmek aynı sistemi uygulamak seçtiğiniz maçlara Peşinden de 2 tane daha maç bulacaksınız. takip ettiğiniz maçlardan. 2 tane maçı bu 18 kupona banko hangisini istiyorsanız arayacaksınız. E, sonucu ne olmasını istiyorsanız. Ya da tahmin ediyorsanız. Burada 18 kuponda 5 maç yazıp 5 maçın 3'ünü burada zaten cebinizde 2 maç tutmasını bekleyeceksiniz arkadaşlar. Burada yaklaşık 10 ganyan var. Sizin yazacağınız maçların ganyanı düşük olsa bile... ...verdiğiniz paradan fazla alma şansınız var. Biraz sonra orta ganyanlar yazarsanız mesela... ...2 tane maçın çarpımı 3 gibi olursa... ...o zaman da 90-100 lira alma şansınız var. 18 kuponda 3 misli yapsanız 54 lira. 3 misli olarak söyledim ben bu 90-100 lirayı. Daha fazla misli yapabilirsiniz. Ya da yazdığınız maçlar ilk ya da ikinci yarı olursa... ...daha da fazla para alırsınız... Biraz uğraştırıcı ama arkadaşlar sürekli para verip verip verip bir kere almaktan iyidir. Burada sürekli olarak alma şansınız var ya da sık sık alma şansınız var. Zarar etme şansınız az. Şimdi 461'e bakın. 1-0-2. 460'a bakın. 1-0-2. 462 maça bakın. Alt-üst. Başka zaten üçüncü bir seçenek yok. Şimdi 1'in satıra bakın. 461'e. 1-1-1 yan yana yazdık. 461 devamında 000 yazdık 3 üç ihtimal üçünde oynuyoruz altta birinci satır devamında 461'e 2 2 2 dedik yine 3 ihtimali birden burada oynadık ikinci satıra geçiyoruz 460'a 1 0 2 dedik ya bu 0 2 461 0 2 ikinci satıra bakın arkadaşlar ilk 9 kupana yazıyoruz. Altta 3. satır devamında 462'de, 460'da yine 1.02. 1. 02. Birinci kupon, 2. kupon diye altlarına yazdım arkadaşlar. Yan yana yazıyorsunuz. Yukarıdan aşağı birer kupon bu. Toplam 9 kupon. İlk 9 bu. 3. satıra bakın. 462'ye alt ve üst demiştik. Burada önce alt uyguluyoruz. İlk 9 kupona komple alt diyoruz. Şimdi 2. 9 kupona geçiyoruz. Yine seçtiğimiz maçları değiştirmiyoruz arkadaşlar. Hangi maçları seçiyorsanız biraz önce... Yine 460, 461, 462 yani hangilerini siz seçtiyseniz ben buraya bir kafamdan kod numarası koyarak formülüze için bunu yaptım. Şimdi biraz önce oynadığımız ilk dokuz kuponla bu ikinci dokuz kuponumuzun ilk iki satırı aynı. Birinci satırla ikinci satır komple aynı. Bakın arkadaşlar 461 dedik mesela seçtiğiniz maçı diyelim. 1-1-1-0-0-0 6'a indik birinci satır devamına 2-2-2. İkinci satıra bakın 461 0 2 yine 1-0-2 yan yana. Altta ikinci satır devamında 460 yine 1 02. Şimdi üçüncü satıra bakın. 462'ye alt demiştik. Şimdi 462'ye burada komple üst diyoruz arkadaşlar. Bakın üçüncü satır ve devamına bakın. Şimdi burada 3 tane dediğim gibi maç seçeceksiniz. Ganyanlar birbirine yakın olacak. 8-10 Ganyan Kont garanti cebinizde 5 tane maç koyacaksınız. Yani 2 tane maçı 18 kupona ee, takip ettiğiniz takımlardan 2 tanesini Komple banko yazacaksınız. 5'te ikisinin gelmesini bekleyeceksiniz. 3'ü zaten burada veriliyor arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Şimdi diğer formülümüze geçelim. Evet arkadaşlar bu da ikinci formülümüz. Bu formülümüz sistem formülü arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz kuponu ben oynadım arkadaşlar. Örnek olsun diye size oynadım. Şimdi burada kuponun tamamını komple oynuyoruz. 12 tane maç var arkadaşlar. 12 maçın 12'sini oynuyorsunuz burada. Bu 12 maçtan. Sistem 2. Bakın hemen orada yazıyor. Sistem 2 misli 1 diyor. Sistem 2'yi işaretliyorsunuz. Sistem 3'ü 4'ü işaretleyebilirsiniz ama parası fazla tutuyor. Sistem 2 66 lira tutuyor arkadaşlar. Burada sistem 2 işaretlediğinizde buradaki 12 maçtan 2 tanesi tutmasını bekleyeceksiniz. Eğer arkadaşlar 2 tane maç tutarsa para alıyorsunuz burada. Burada parayı kurtarmanız için ya 3 maç tutarsa aşağı yukarı verdiğiniz parayı alıyorsunuz arkadaşlar. Yazacağınız bütün maçlar ilk yarı ikinci yer olacak yalnız burada gördüğünüz gibi. İlk yarı ikinci yazarsanız arkadaşlar çünkü ganyanları yüksek. 3 ee, maç tutarsa aşağı yukarı ganyanlarına göre de tabi bu bağlı. Bunu alırsınız. Şimdi burada diyelim ki bunların hepsi tuttu. Bakın orada yazıyor. 66 lira veriyorsunuz. 1 milyar 369 TL. 1369 TL yeni parayla. Alıyorsunuz arkadaşlar. Bunun çarpım de para verme şekli şöyle diyelim ki 5 tane maç tuttu burada ilk kere ikinci yarı oynadınız bu maçları 2'şer 2'şer birbiriyle çarpıyor arkadaşlar yani birbiriyle çarparak gitmiyor 2 tanesini çarpıyor sonra diğer ikisini çarpıyor sonra bunları sonuçları topluyor mesela 5 maç yaptıysanız 4, 5, 6, 7 8 kere bunları birbiriyle çarpıp arkadaşlar 2'şer 2'şer çarpıp topluyor o şekilde sonucu buluyor 3 maç Yazdığınızda az zarar edersiniz ya da verdiğiniz parayı alırsınız. Ama Ganyen yüksek olursa daha da çok para alırsınız. Mesela burada 4 maç tuttuğunda arkadaşlar bu verdiğiniz parayı fazlasıyla çıkarıyorsunuz. En az 4 maç tuttuğunda. Bunun tutması, parasını almak için de en az 2 maçı para alabilmeniz için en az 2 maçı tutturmanız lazım. Burada 12 maçta da eğer takip ediyorsanız maçları 2 maç tutturmak mümkün olabilir arkadaşlar. Güzel bir sistem. Güzel bir sistem formülü. Bunu deneyebilirsiniz arkadaşlar. 12 maç oynuyorsunuz. Bütün kuponu dolduruyorsunuz. Sistem 2'yi işaretliyorsunuz. 2 tane maç tutacak para almak için. Hangi 2 maç tutarsa tutsun. Baştaki sondaki o fark etmiyor. Yeter ki 2 maç tutsun. Ondan sonra hangi maç tutarsa tutsun. Sıralaması önemli değil. Birbiriyle çarpım, çarpımlar toplanarak para alıyorsunuz arkadaşlar. Bu sistem güzel.